Örneğine daha önce nadir rastlanılmış bir pandeminin ortasındayız. İnsanoğlu bu gibi zorluklarla her zaman mücadele etti. İlerleyen teknoloji ve üstün yaratıcılığıyla mücadele etmeye devam edecek. Günlük yaşantımızda kullandığımız asansörler, bankamatikler, kapı kolları, ortak kullandığımız musluklar ve buna benzer birçok mikrop barındıran nesnelerden maalesef uzak kalamıyoruz. mikroplara karşı bilinçli bir yaşam biçimine adapte olmaya başlamalıyız. El kalkanı günlük işlerinizin bazılarını gerçekleştirirken mikropların yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için tamamen antimikrobiyal bir pirinç malzemesinden üretilmiştir.